Sevgili halkım TRT siyasal iktidardan bağımsız kamu yayıncılığı yapmak üzere kurulmuştur. Halk doğru tarafsız ve gerçek habere ulaşsın diye halk için var. Ancak bugün TRT iktidar partisinin yayın organı haline geldi. Oysa haber alma özgürlüğü temel haklardandır. Bu hak demokratik toplumlarda toplumun doğru bilgi edilmesini sağlar. TRT her gün kendi ilkelerine ve mevzuatına aykırı yayın politikası ile suç işliyor. Halkın vergileriyle ayakta kalmasına rağmen iktidarın güdümünde iktidarın propagandasını yapıyor. Atanmışlar taraflı yayıncılıkla halkın haber alma hakkını ihlal ediyor. TRT gerçekleri hattan gizliyor. Peki TRT sizlerden asıl neyi gizliyor? Bugün propaganda yapmak için karşınızda değilim. Devletimizin televizyonunun sizden gizlediği gerçekleri anlatacağım. Bana ayrılan zamanı gerçek insanların gerçek hikayelerini anlatmak için kullanacağım. Bugün onların sesi olacağım. Bugün ben susuyorum. Konuşma sırası onlarda. Geçen yıl Ankara'da elektriği kesilen İbrahim'e misafir oldum. İbrahim Bey bana çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm. Çöp toplayarak geçindim. Şimdi simit satıyorum. Elektriğim kesik dedi. TRT size faturalarını ödeyemedikleri için karanlığa mahkum edilen milyonlarca vatandaşımızı gösterdi mi? Göstermedi. Bartın maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan'ın ailesini ziyaret etmiştim. Oğlu Emrullah'ın Keder dolu gözleri bıçak gibi kalbime saplandı. TRT hayatını kaybeden 41 maden işçisinin hikayelerini haber yaptı mı? Yapmadı. Tedbirsizliği, denetimsizliği, hesap verilmeyen aileleri, işçisinin can güvenliğini sağlayamayanları anlattı mı? Anlatmadı. Şanlıurfa'da iktidar parti adayının kardeş ve akrabaları tarafından Eşi ve iki evladı öldürülen, adalet aramak için yıllardır nöbet tutan Emine Şen Yaşar'a sarıldım. Emine Hanım'ın bitmeyen gözyaşlarını terete halkımıza gösterdi mi? Göstermedim. 8 Şubat'ta Hatay dağdaydım İçeride annem, abim ve babam var. Ses veriyorlar. Terbal kamarada ısı da var ama girecek Ekipman yok diye bize feryat eden gencimizi TRT'nin ekranında gördünüz mü? Görmediniz. Devlet nerede? Afat nerede diye bağıran vatandaşlarımızın görüntüleri yayınlandı mı? Hayır yayınlanmadı. Ekmeğini çöpten çıkaran, ekmek teknesi gasp edilen kağıt işçilerinin deposuna gittim. Çaylarını içtim. Baber Bey uğradığı haksızlığı bana anlattı. Çok üzüldüm. Bana üstümüz kirli olabilir ama içimiz gül bahçesi diyen kağıt işçilerin yaşadıklarını terete size anlattı mı? Anlatmadı. Ergenekon kumpasıyla canına kast edilen Kudüs'i Okkır'ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır hanımı gördünüz mü ekranlarınızda? Görmediniz. Süt veren ineğimi kestirip kredi ödüyorum diyen Meliha hanımı peki? onu da görmediniz. Peki TRT halkımıza 73 yaşında kaz dağlarını savunan Hanife Hanım'ı suyunu, toprağını, havasını yani yaşamı korumak için canla başla mücadele eden vatandaşlarımızı gösterdi mi? Göstermedim. KPSS'de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan'ın hikayesine yer verdi mi sözde haberlerinde? Vermedim. Sokakta uyuşturucu torbacaları tarafından ülkücü hareketin en değerli evlatlarından biri olan ve hunharca katledilen Sinan Ateş'in eşini gösterdi mi size? Bebeklerini gösterdi mi? Ateş ailesinin hikayesini dinlediniz mi hiç TRT'de? Dinleyemediniz. Gezi Parkı davasında haksız yere hapis yatan şehir plancısı Tayfun Kahraman tutuklandı. Cezaevine girmeden önce Kızı Vera'ya son sarılışını gördünüz mü? Görmediniz, göstermediler. TRT son yedi yılda beni sadece bir kez davet etti. Ben bu kez bana ayrılan süreyi, milletin televizyonunda sesi kısılan, hikayeleri anlatılmayan milyonları bilin diye, gerçekleri duyun diye kullanmak istedim. Çünkü bu seçim onların seçimi, bu seçimde onlar aday. Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış 85 milyon aday. Kaybolan neşesine yeniden kavuşmak isteyen herkes aday. Her birimiz refah, huzur ve adalet hasretiyle hakça ve insanca yeni bir düzen kurmak için adayız. 14 Mayıs'ta sadece bana oy vermeyeceksiniz. Adalet arayan herkese oy vereceksiniz. Bu ülkenin onuruyla çalışan, ama geçinemeyen insanlarına oy vereceksiniz. Kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Bu çürük düzeni sizler değiştireceksiniz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Unutmayın sevgili halkım. Birleşe birleşe kazanacağız. Ekranından seçmene seslendi. 21 yılda atılan adımları özetlerken daha fazlasının yapılacağı sinyalini de verdi. Eğitimde, sağlıkta, Adalette, güvenlikte, ulaşımda, enerjide, sanayide, tarımda, ticarette... ...ülkemize kazandırdığımız altyapıyı hep bu günler için kurduk. Demokraside, hak ve özgürlüklerde ülkemizin standartlarını hep bu günler için yükselttik. Şimdi de aynı anlayışla Türkiye'ye yüzyılını milletimizin ortak hayali olarak inşa etmeye hazırlanıyoruz. Herkesi hiçbir ayrım yapmadan... Bu hayalin etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Gençlik yıllarından beri siyasetin içinde olduğunun altını çizdi Erdoğan. Sözlerini Türkiye'nin yüzyılı vurgusuyla sonlandırdı. Ülkemizi vesayetin dişilerinden, terör örgütlerinin kanlı ellerinden, darbecilerin namlarından ekonomik tetikçilerin tuzaklarından kurtarma mücadelesi verirken hep milletimizin selametini, ülkemizin huzurunu düşün. Siyasette 40 yılı. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülke yönetiminde 20 yılı devirmiş bir kardeşiniz olarak başka herhangi bir dünyevi hırsımın olmayacağını herhalde sizler de takdir edersiniz. İşte bunun için diyorum ki 14 Mayıs'ta tercihinizi Türkiye yüzyılından yılından yana yapın. Değerli vatandaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Parti'miz adına huzurlarınızdayım. Kırık camları naylonla kaplı bir evde, soğuktan donarak hayatını kaybeden Konyalı Ayaz Bebek ve annesi Maviş Eşme adına huzurlarınızdayım. Ürünü para etmediği için tarlasını satıp maden ocaklarında ter döken, madende yaşam odası olmadığı, kimse de denetlemediği için grizu patlamalarında hayatını kaybeden tüm madenciler adına huzurlarınızdayım. Emekli maaşıyla evinde oturup torunlarını sevmesi gerekirken, evini geçindirmek için sokakta satıcılık yapan 87 yaşındaki Recep amca namına huzurlarınızdayım. Her gün ayrımcılığa, şiddete ve hakarete uğrayan, sosyal, siyasi ve ekonomik hayattan silinmeye çalışılan, kaç çocuk yapacağına, nasıl güleceğine, hamileyken nerede gezeceğine karışılan, 8 Mart'ta zıpladılar diye gözaltına alınan, temel hakları kirli pazarlık masalarına yatırılan cesur, Türk kadınları için huzurlarınızdayım. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye sırtı sıvazlanan ama fikrini söylediğinde, sosyal medyada yazdığında apar topar gözaltına alınan, hakkında davalar açılan, bu çağda bir cep telefonu bile kendisine çok görülen, üniversiteye gittiğinde yurt, üniversiteyi bitirdiğinde iş bulamayan, umudunu yitirip yurt dışına gitmek istediğinde de arkasından gidersen git diye bağırılan parlak ışıklarımız, Türkiye'nin geleceği gençlerimiz adına huzurlarınızdayım. Bugün imar barışlarıyla tabutunda yaşamaya mahkum edilen, sosyal konut sunulmadığı için güvenli evlerde oturamayan, 6 Şubat depremlerinde devlet nerede, sesimi duyan var mı diye bağıra bağıra enkaz altında donarak hayatını kaybeden 10 binler adına huzurlarınızdayım. Aziz milletim, Sesini duyan var, biz varız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Kalbi vatan ve millet sevgisiyle dolu milyonlar var. Bu aziz millet, bu acıların hiçbirini yaşamayı hak etmiyor. Enkaz altında kalıp donarak ölmek kader değil. Fikrini söyleyince gözaltına alınmak, tutuklanmak kader değil. İşsizlik kader değil, yoksulluk kader değil yokluk kader değil. Bir kilo soğana 30 lira, bir kilo kıymaya 300 lira vermek kader değil. Bunların hepsi sarayın yanlış tercihlerinin sonucu. Şimdi sandık geliyor. Biz millet olarak doğru tercihi yaparsak bu kötü tablo değişecek. Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Bir otokratı evine gönderip tarih yazacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken hep birlikte yepyeni bir sayfa açacağız. Aziz milletim, karşımızdaki birinci sorun deprem güvenliği. Şehirleri yenilemek, güçlendirmek, depreme, her türlü afete dirençli bir hale getirmek zorundayız. Bunun için Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı'nı kuracağız. En riskli olanlardan başlayarak tüm konutları güçlendireceğiz veya yenileyeceğiz. Bu konutlarda oturanlara bir yıl süreyle kira yardımı yapacağız. Büyük bir barınma krizi yaşıyoruz. Kiralar bir yılda üçe katlandı. TOKİ'yi asli işlevine geri döndüreceğiz. Sosyal konut üretip halkımızı arz edeceğiz. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin yüzde yirmisini geçmeyecek. Beş yılda sosyal konutların sayısını tam dört katına çıkaracağız. Asgari ücretle çalışan, Dar gelirli vatandaşımız da artık yuva sahibi olacak. Yabancılara konut satışı uygulamasına son vereceğiz. Parayı basan bu ülkenin vatandaşı olamayacak. Sığınmacıları da iki yılda vatanlarına kavuşturacağız. Konut piyasası dengesini bulacak. Konut sahibi olmak hayal olmaktan çıkacak. Aziz milletin, 6 Şubat depreminde 48 saat boyunca Mehmetçiği kışlada tutan NATO'nun en büyük ordularından biri olan Türk ordusunun kendi vatandaşına yardım etmesini engelleyen, sosyal medyayı yavaşlatarak halkın yardım çağrılarını susturan, Kızılay'a afette çadır sattıran, madencilerimizin bölgeye ulaşıp enkaz altında kalanlara yardım etmesini geciktiren, halkın can ve mal güvenliğini değil, oturduğu koltuğu korumaya çalışan, beceriksiz, kibirli yönetim anlayışı bitecek. Afetleri akılla, bilimle hazırlanacağız. Afet anında yüksek koordinasyon ve kapasiteyle halkımızın yanında olacağız. Tek bir vatandaşımız bile devlet nerede diye sormayacak. 85 milyon çalışıyor, üretiyor, vergisini veriyor. O zaman hükümet de afet anında kader deyip iban atmayacak. Topladığı vergileri milleti için kullanacak. Türkiye bir daha böyle acılar yaşamayacak. Aziz milletin kim ne hikaye anlatırsa anlatsın. Gerçeği kasaptaki, manavdaki, marketteki etiketler söyler. Domatesin kilosu 30 lira. Etin kilosu 300 lira. O da şimdilik. Dolar 20 liraya dayandı. Şahsi hükümeti paramızı pul etti. Bu millete sayısız vaat verdiler, hepsinde çuvalladılar. Türkiye en büyük 10 ekonomiden biri olacaktı. İlk 20'den düşme sınırına geldik. Kişi başına gelirimizi 25 bin dolara çıkaracaklardı. Söz verdiler. Yarısına bile ulaştıramadılar. İşsizlik oranı yüzde beşe düşüreceklerdi. Gerçek işsizlik oranı bunun neredeyse beş katına çıktı. Enflasyon tek haneye düşecekti. Gerçek enflasyon üç haneye gitti. İstikrar dediler. Beş yılda dört hazine ve maliye bakanı gördük. Neden? Çünkü akla ve bilgiye saygı yok. Yetişmiş iyi kadrolar yok. Çünkü bunlarda bilgi yok, fikir çok. Liyakat yok, yetki çok. Biz bu tabloyu değiştireceğiz. 2304 maddelik bir planımız, yıldızlar kadromuz var. Enflasyonu iki yıl içerisinde tek haneli rakamlara indireceğiz. Hayat pahalılığını bitireceğiz. Kişi başına gelirimizi beş yıl içinde iki katına çıkaracağız. Beş yılda. 5 milyon kişiye insana yakışır iş sağlayacağız. Türkiye mucizesi başlıklarına hazır olun. 5 yıl sonra Türkiye dünyanın parlayan yıldızı olacak. İlk 100 günde kamuda israfa son verecek adımları atacağız. 4-5 yerden maaş alanların musluklarını keseceğiz. Cumhurbaşkanı makamını yeniden Çankaya'ya taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satıp parasıyla ormanlarımızı koruyacak, Uçakları alacağız. Adam kayırma dönemini bitireceğiz. Akçeli işlere bulaşan sarayın memurlarını derhal görevden alacağız. Esnafın kiraz stopajını sıfırlayacağız. Pandemide aldığı borçların faizini sileceğiz. Çiftçi borçlarının faizini de sileceğiz. Aile destekleri sigortası gelecek. Türkiye'deki her ailenin geliri en az asgari ücret kadar olacak. Size söz biz geleceğiz. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Ülkemizi feraha çıkaracağız. Milletimizi refaha ulaştıracağız. Herkes hakkını alacak. Aziz milletim. Bu seçim iki aday arasında değil, iki anlayış arasında. Bir yanda kulak kıyenler, diğer yanda hakka, hukuka, adalete sahip çıkanlar var. Bir tarafta Harun olmaya gelip Karun olanlar, diğer tarafta Beytül Mali gözünden sakınanlar var. Bir tarafta yolsuzluk, yokluk ve yasaklar, diğer tarafta demokrasi aşıkları var. Haydi Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa git. Bir oyunu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oyunu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ver. Hayat pahalılığını, istibdadı, zulmü ilk turda bitir. Saraylarında milletin sesini duymayan, halini görmeyen, Milleti unutanların tasdiknamesini ellerine ver, evlerine gönder. Haydi Türkiye, 14 Mayıs'ta oyunu Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, milletvekili seçiminde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ver. Gençler kazansın, kadınlar kazansın, 85 milyon kazansın, ülkemize baharlar gelsin. Merhaba, ben Türkiye Komünist Partisi Diyarbakır Milletvekili adayı Zeynep Demir Hatunoğlu. Tüm kurdaşlarımızı saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ben bir Kürt oluğum, yani Kürtli bir edebiyatı üzerine eğitim aldım. Öğretmen olmak istedim, atanamadım. Milyonlarca atanamayan em eğitim emeklisi gibi. Şimdi yaşamımı bir tekstil içsi olarak sürdürüyorum. Türkiye Komünist Partisi ile tanışıncaya kadar milliyetçi görüşe sahiptim. Daha açık söyleyeyim, ben bir Kürt milliyetçisiydim. Yaşadığım bütün sorunların Kürt olmamdan kaynaklandığını sanıyordum. Kürt olmaktan kaynaklı Kürt sorunlarımız var. Bunu kim inkar edebilir? Adaletsizliğin, zorbalığın, eşitsizliğin, kol gezdiği bu coğrafyada Kürt olmak her zaman zor oldu. İtilmişliğin, yok sayılmanın, düşmanlığın ne anlamına geldiğini bilirim. Peki Kürt olmayanlar? ona adaletsizlikten, zorbalıktan, eşitsizlikten kendi paylarını almıyor mu? Evet bir Kürt milliyetçisiydim. Ama fark ettim ki, açlık etnik köken sormuyor. Yoksulluk, ık, din, mezhep tanımıyor. İnsanca yaşamak istiyordum. Şu soruyu sordum kendime. İnsanca bir yaşama nasıl kavuşacağım? Nasıl kavuşacağız? Kafamı kaldırdığımda zengin, çok zengin insanlar gördüm. Bunların sayısı çok azdı. Onların sayısı ne kadar azsa yoksulların, işsizlerin sayısı o kadar çoktu. Bunları etnik ülkelerden göre ayırdığımda bir sonuca ulaşamıyordum. Kürt patronlar gördüm, sömürdüğü işiye küre gibi yaklaşan ve Kürt olmayan işçiler tanıdım. Zamanla benden farkı olmayan, benimle aynı duyguları paylaşan, aynı koşullarda yaşayan milliyetçiliği terk ettim. Komünist oldum. da bir yaşama hep birlikte kavuşacağız. Ben bir Kürt kadınıyım. Dilimi seviyorum, kültürümü seviyorum. Ama her şeyden önce insanlığı, insanlığın kazanımlarını, kardeşliği, barışı, eşitliği ve ülkemi seviyorum. Partim Türkiye Komünist Partisi Edine'de neyi savunuyorsa Diyarbakır'da da onu savunuyor. TKP kimlik siyasetini red eden bir parti. Ayrıştırmıyor, birleştiriyor. Ayrı durduklarımız, karşımıza aldıklarımız küçük bir azınlıktır. O azınlık Cumhuriyet düşmanı yobazlardır, tarikatlardır. O azınlık NATO'cu, Amerikancı işbirlikçilerdir. O azınlık bizi sümören yerli ve yabancı tekerlerdir. Onlar azınlık bir çoğunluk olduğumuz için bizi etnik ve mezhep ayrımlarımız üzerinden vermek isterler. Bu tuzağa artık düşmeyeceğiz. Bağımsız, egemen, layık, çağdaş, sanayileşmiş sosyalist bir Türkiye kuracak. Cumhuriyeti kardeşlik temelinde yeniden kuracağız. Peki Kürtlerin Kürt olmaktan kaynaklı sorunlara nasıl çözülecek? Çözülecek emperyalist planlar bozularak aşiretlerin ve tarikatların egemenliği kırılarak çözülecek. Bizi ucuz iş gücü olarak gören fra babalarının solandırılarak çözülecek. Yoksulları birbirine kırdıran ıkçılığı ortadan kaldırarak çözülecek. Bu ülkenin yurttaşlarının kardeşliğiyle çözülecek. Sevgili yurttaşlar, özeklik, yerelleşme gibi kavramlar yıllardır insanlarımızın kulağına emperyalist merkezler ve liberaller tarafından üfleniyor. Yugoslavya'da eski Sovyetler Birliği'nde Orta Doğu'da, şimdi de Suriye'de bu kanlı tezgahın sonuçlarını yaşıyoruz. Oysa Türkiye, her tür eşliğe ve ayrımcılığın hem yasaklandığı hem de planı ortadan kaldırdığı bir toplumsal düzende uygulanacak merkezi planlamayla cehaleti, yoksulluğu yener, gerçekten özgür bir ülke olur. Ben Diyarbakırlı bir komünist kadınım. Trabzon'da, Ankara'da, Muğla'da, Antalya'da, Kars'ta, Kayseri'de emekçi halkın temsilcileriyle el verdik, bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Milliyetçiliğin, mesraf ayınlarının, yanlış taraflaşmaların paçası olmaya son. 1923'te MPYİS işgale ve saraya karşı onuru ve zorlu bir mücadele ardından kurulan cumhuriyeti sümürcüler ve yobaza ele geçirdi. Şimdi Türkiye'yi eşitlik ve özgürlük temelinde yeniden ayağa kaldırma zamanıdır. TKP Türkiye'nin turkalıdır. TKP bağımsız bir ülkedir. TKP layıklığın yeniden kurulmasıdır. TKP, insanın insanı sömürmediği bir düzendir. TKP, aydınlığın bilimin sanatının yücelmesidir. TKP, kadınlara dönük aydınlık ve şiddetin son bulmasıdır. TKP, gençlerin gelecek kaygısı duymaması, özgürlüklerini doyasa yaşamasıdır. TKP, tüm yurttaşların dil ve kültürlerini özgürce kullanabilmesi ve yaşayabilmesinin güvencesidir. TKP, çocuklarımızın tarikatların ve yoksulluğun fethesinden kurtulmasıdır. TKP, yaşlıların toplumsal hayata yeniden kızanılması ve dışlanmamasıdır. TKP, salgında ya da depremde en güçlü dayanışmadır. Türkiye Komünist Partisi, 6 Şubat'ta yaşanan ve bin binlerce yurttaşımızı yitirdiğimiz depremlerin ardından akılla, planlanmayla, memleket ve insan sevgisiyle neler yapabileceğini gösterdi. Başımız sağ olsun, başın sağ olsun Türkiye. Bir daha enkaz altında kalmamak için... Ekonomik krizde, selde, orman yangınında, salgında ya da depremde yalnız ve çaresiz kalmamak için, sevgili ülkemizi eşitlik ve özgürlük temelinde ayağa kaldırmak için, oyunuzu Türkiye'nin aklı ve vicdanı olan partiye verin. Aziz Türk Milleti, sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Siyasi partiler ve seçimler, demokratik siyasi hayatın, ...vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler... ...demokrasinin örgütlü yanını... ...seçimler ise... ...millet egemenliğinin... ...görünür yanını ortaya koyan araçlardır. Milletimiz... ...14 Mayıs'ta... ...yüksek bir bilinçle sandığa gidecek... ...küresel emperyalizmin... ...tüm planlarını... ...yerle yeksan edecektir. Mandacıları... ...terör artıklarını... LGBT yandaşlarını, faiz lobilerini sandığa gömecek lider ülke Türkiye ülküsüne sahip çıkacaktır. Türk milleti demokrasiyi evrensel kurallarıyla tam olarak benimsemiş, milli iradeye karşı yapılan tüm tertipler ve oyunları bozmuş ve onu yaşatmasını bilmiştir. Aziz milletim 15 Temmuz 2016 tarihi ülkemiz için her bakımdan bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olmuştur. Yeni kapıda ortaya çıkan Milli Mutabakat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile perçinlenmiş ve milli şura dönüşmüştür. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasının ardından, töreye uygun devlet düzenine Türk tipi başkanlık sistemine geçilmiştir. Mazlum milletlerin yegane ümidi Türkiye'dir. 2053-2071'in altyapısı adım adım inşa edilmektedir. Türkiye'yi bölgesinde lider, küresel çapta büyük bir güç yaparak dünyaya Türk İslam medeniyetinin Huzur ve adaletini sunmak, böylelikle mazlum milletlerin umut ışığı olma yolunda önüne çıkarılan tüm engelleri bir bir ortadan kaldırıyoruz. Geçen 5 yıl içinde Ayasofya Camii ibadete açılmış, Karabağ Ermeni işgalinden kurtarılmış, dünya çapında enerji yatırımları yapılmış, pandemiyle dünyanın Kıpta ettiği bir mücadele yürütülmüş. Türkiye diplomasinin merkezi olmuş. Türk birliği ve Turan yolunda önemli mesafeler alınmıştır. Soydaşlarımız arasında gönül, devletler arasında işbirliği teşkilatları kurulmuştur. Savunma sanayinde ve terörle mücadelede destanlar yazılmıştır. 6 Şubat'ta meydana gelen 100 yılın depremiyle ortaya çıkan büyük mağduriyeti bitirmek için her türlü tedbir alınmıştır. Her alanda yaralar sarılmakta olup imar ve hiyat süreci kesintiye uğramadan devam edecektir. Toplumun beklentisi olan birçok yapısal düzenleme hayata geçirilmiştir. Karadeniz'de keşfedilen gazın Evlerimize getirilmesi muhalefetin adeta kimyasını bozmuştur. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanlar çıkarma gemimize arabalı vapur diyecek kadar ülke gerçeğinden kopmuştur. Vatandaşlarımız tercihini Türkiye yüzyılından yana kullanacaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçecek. Milliyetçi Hareket Partisini nitelikli bir çoğunlukla Gazi Meclise gönderecektir. Biz milletimizin sağduyusuna inanıyor, engin ferasetine güveniyoruz. Değerli vatandaşlarımız, sipariş üzerine yazılan uyduruk araştırmalar, sosyal medyada dolaşıma sokulan yalan haberler, çarpıtılmış bilgiler, sahte içerikler aktif bir azınlık eliyle ülkemize sürekli iftira ediliyor. Dönmeler, devşirmeler, şarlatanlar, sahtekarlar, siyasi fıldaklar, mandajlar, bölücüler, bilumum Türk-İslam düşmanları küresel emperyalizmle güç birliği yapmış, derin Amerika'yla silah çatmış, neslin devamına karşı adeta ...savaş açılmıştır. Milletimizin ve devletimizin bekası... ...sağlıklı nesillerin yetişmesine... ...sağlıklı nesillerin yetişmesi de... ...sağlıklı bir aile yapısına bağlıdır. Aile... ...Türk toplumunun temelidir. Evlilik birliği... ...hem kültür... ...hem de medeniyet anlayışımıza göre... ...ancak... Bir kadın ile bir erkeğin evlenmesiyle kurulabilir. Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumak ve aileye yönelik her türlü tehlike, tehdit, saldırı, çürüme ve sapkınlığa karşı tedbir almak devletin asli görevidir. Başörtüsünün anayasal güvenceye kavuşması ve ailenin korunmasına yönelik anayasanın 24. ve 41. maddelerine fıkra ekleyen kanun teklifini cumhur ittifakı olarak hazırladık. Kanun teklifinin Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında ortaya çıkan manzarayı tarif etmek için söylüyorum. CHP ve İP görüşmeleri sonutsuz bırakmak için Bildiği tüm ayak oyunlarını sergilemiş, yandaşları STK görünüşlü yapılar ise adeta Lut kavminin ahlak anlayışını Anayasa Komisyonu'nun salonuna taşımak istemişlerdir. Aziz milletim, kullanacağınız oylarla bu azgın güruha çocuklarımızın üzerinden kirli ellerinizi çekin diyeceksiniz. Kişinin hayatını inancına göre tanzim etmesi ve ona uygun yaşaması din ve vicdan hürriyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'na vereceğiniz destekle ailenin korunması ve başörtüsü daha güçlü bir şekilde anayasal güvenceye kavuşacaktır. Başörtüsünü anayasal güvenceye alan Değişikliği CHP'nin 2008 yılında açtığı iptal davası sonucu Anayasa Mahkemesi anayasa ve hukuka aykırı olarak iptal etmişti. 411 el kaosa kalktı diyenleri aziz milletimiz henüz unutmadı. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi karşılıksız sevenlerin buluşma yeri milli vicdanın sesidir Kandil'deki PKK ile başları açıkça Millet ittifakının ve Kılıçdaroğlu'nun yanında sipere girmiş Kandil bir kez daha Irak Suriye tezkeresinde Kılıçdaroğlu'nu sınava tabi tutmuş ve müşterek hedefler konusunda tam puan vermiştir teröristlere af Yasal statü, özerk bölge talepleri masaya sürülmüş, takke düşüp kel görünmüştür. İhaneti bir meta gibi pazarlayan 3-4 küçük oluşum CHP'ye iltica ederek doğumunu tamamlamadan ömrünü tamamlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir demokrasi, huzur içinde bir hayat... Ahlaklı bir kalkınma için Türk milletinin ümidi, ülkenin geleceği milli bekanın teminatıdır. Değerli vatandaşlarımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısını buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Önce ülkem ve milletim diyorsan çağrım sana. Bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyorsan, çağırım sana, paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyorsan, devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye diyorsan, şimdi zamanı. adına parti sözcüsü Saliha Sera Kadıgil konuşma yapacak merhaba ben Sera Kadıgil Türkiye İşçi Partisi sözcüsü ve İstanbul Milletvekiliyim. sana tip adına seslenmek üzere buradayım bugün gerçekleri söyleyenleri vergilerimizle yayın yapan bu kanala hiç çıkartmadıkları için şaşırmış olabilirsin ya da bu ekranda genelde bağırıp çağıran erkekleri gördüğün için de ama lütfen şaşırma kadınlar da milletvekili olabilir ülke yönetebilir Aslında biliyor musun Kadınlar her şeyi ama her şeyi yapabilirler. O yüzden ben bugün özellikle diğer siyasetçilerin hiç önemsemediği kardeşlerime sesleneceğim. Çocukluğunu, hayatını çaldıkları kız kardeşim. Evet sen, sana sesleneceğim. Yokluktan doğru düzgün beslenemediğin için büyüyemedin, boy atıp serpilemedin belki. Büyümen için gereken mamalara, bezlere çalınmasın diye marketlerde kelepçe takıldı da yönetenler sadece oturup seyretti. Senden çaldıklarıyla zengin olanların çocukları ejder meyvesiyle doyarken sana bir elmayı çok gördüler. İlkokul çağına geldiğinde öyle spor salonlu, müzik odalı okullar bekleme sakın. Onlar senin için değil. Senin payına 60 kişilik sınıflar düştü. Susasan kantinde bir su 5 lira, acıksan bir tost 20 lira, evden koydukları beslenme artık bir kuru ekmekten ibaret. Anam baban çaresiz, elde yok, avuçta yok. Ama bunca yokluğun sorumlusu ülkeyi yönetenler değil, Yan sıranda oturan göçmen çocuğu kızacaksan ona kız dediler. Ya da çok istemene rağmen okula gitmene bile izin vermediler. Son 20 yılda daha kendi çocukken anne olmak zorunda bıraktıkları 500 bin kız çocuğundan birisin belki de. Ya da okulda olması gerekirken fabrikalarda, tarlalarda, inşaatlarda çalışan 2 milyon çocuk işçiden biri. Son 20 yılda okulu kapatılan 20 bin köyden birinde doğdum belki kim bilir. Taşımalı eğitimle kilometrelerce yol tepenlerdensin. Ya da bilmediği bir dilde okuma yazma öğrenmeye çalışıp da daha ilk andan 10-0 geride başlamak düştü payına. Üniversite çağındasın artık belki güç bela attın kendini bir kampüsten içeri. Yurt bulmak ya da arkadaşlarınla eve çıkmak nostaljik bir hikaye artık senin için. Katar şehirlerinin parayı bastırıp tek seferde 50 daire aldığı şehirlerde sana yer kalmadı. Kuş uçmaz kervan geçmez havalimanlarına milyarlarca lira dökenler sana bir yurdu çok gördüler. Çünkü tarikatlerin cemaatlerin tuzaklarına mahkum ol istediler. Enes Kara gibi nice gencin hayatını söndürdüler. Bu şartlarda okulu bitirebilsen bile bir gelecek bırakmadılar ki sana. Hep yeterince çalışırsan olur dediler. Yeterince çalışsan da olmadığını gördüğünde çoktan 40 yaşına gelmiş ol istediler. Nihayetinde sana reval gördükleri ortalama hayat bu işte. Uyan, çocukları uyandır, kahvaltılarını hazırla, kocanın gömleğini ütüle, işe git, en az 10 saat çalış. Fazla mesai ücreti alama, kovulmamak için sendikalı bile olama. İşten çık, markete git. Çocuğa süt alacaksan kendini alacağın pedi bırak, eve sebze alacaksan çocuğa alacağın sütü bırak. Çünkü artık bu ülkede bir şeyleri alabilmenin tek yolu başka bir şeyleri alamamak. Marketten bir poşetle çık, ödediğin paraya inanamayarak bin tıkış tepiş otobüse, arkanı bir yere daya ki sarkıntılık eden olmasın. Hava mı karardı? İyice hızlanmak gerek. Şimdi sokak arasından biri çıkıp sana hallense onun da o saatte orada ne işi varmış diyecekler. Sırtında bıçak yerde yatarken elde mezura eteğinin boyunu ölçecekler. İyisi mi çabucak eve git, yemeği hazırla, sofrayı kur, sofrayı topla, çay demle, çocukları uyut, evi topla. Ertesi sabah altıda bir daha ve sonra bir daha. Ta ki bir gün ayrılmak isteyip de öldürülünceye kadar. Belki bir plazanın sekizinci katında, belki mevsimlik işçi olarak tarlalarda, belki bir marketin kasasında. Belki de hiç evden dışarı çıkmadan önce çocukların, sonra torunların başını bekleyerek geçir istiyorlar ömrünü. Doğrusu bu diyorlar sana bir de utanmadan. Sen yaşamak için değil, hizmet etmek için varsın ve sakın ses çıkarma. Bu başımızdakilerin sana vaat ettiği yaşamak falan değil anlayacağım. Yeterince şanslıysan nefes alıp vererek yaşlanmak. Oysa sen bu dünyanın en güzel ülkelerinden birinde doğdun. Bu ülke, bu dünya hepimize yetecek kadar bereketli aslında. Peki neden azımız tok da çoğumuz yoksul bu topraklarda? Çünkü çalıyorlar güzel kardeşim. Senden, benden, emeğinden, geleceğinden, hayatından çalıyorlar. Hayatın cefasını sen çek ki sefasını onlar sürsün istiyorlar. Sonra da utanmadan karşına geçmiş biz dini milleti düşünüyoruz diye sana yalan söylüyorlar. Sana vatan, millet, ezan, bayrak diye her bağırmaya başladıklarında lütfen şunu hatırla. Bu ülkedeki en zengin 13 insanın servetine ulaşmak için 44 milyon insanın elindekini, avucundakini üst üste koymak gerekiyor. Çünkü bizi yönetenler bize değil, bir avuç para babasına uşaklık ediyor. Yaptıkları her şeyi bunu görme, bunu bilme, bunu düşünme diye. Şimdi çıkıp bir dondurma alsan kendine mesela, bil ki üçte birini senden önce devlet yiyecek vergi sana okul hastane yapmak için sanma sakın. Dolar zenginleri zarar etmesin diye onlara verecek senden topladığı vergiydi. İşte Türkiye İşçi Partisi yani tip senden çalınan her şeyi söke söke geri almak ve sana hak ettiğin geleceği kurmak için var güzel kardeşim. Çünkü biliyoruz ki böyle yaşamak zorunda değilsin. Böyle yaşamak zorunda değiliz. Üç tarafı denizlerle çevrili şu ülkede bir gün olsun denize girmeden yaşlanmana izin vermeyeceğiz. Yapamazsın diyenlere inat. ...sana söz, başaracağız. Kiraya düşünmekten uykularının kaçmadığı, ilk depremde başına yıkılmayacağını bildiğin evinde... ...elektriğin, suyun, doğalgazın, internetin ve tüm eğitim ve sağlık hizmetlerinin... ...ücretsiz olduğu mutlu bir yaşam kuracağız. Plaza çalışanından çiftçisine, doktorundan oyuncusuna, metal işçisinden mühendisine... ...tüm emekçilerin haftada en çok beş gün, günde en çok yedi saat çalışacağı... ...çocuk işçiliğinin de, işsizliğin de olmadığı... Emekli olunca hak ettiğin gibi gezip tozacağın bir gelecek kuracağız. Bizden çaldıkları ne varsa tek tek geri alacak üretimi, tarımı, kaynaklarımızı patronların kârına göre değil hepimizin ihtiyacına göre planlayacağız. Dinin baskı aracı olarak kullanılmasını, dini değerlerin siyasete alet edilmesini, cumhuriyetin ilerici kazanımlarının birer birer elimizden alınmasına dur diyeceğiz, laikliği mutlaka kazanacağız. Üniversiteleri kayyumlardan, eğitimi de, devleti de tarikatlardan temizleyeceğiz. Ülkemizi gençlerin terk etmek için can attığı değil, kalıp özgürce yaşayacağı, okul şenliklerinde, gençlik festivallerinde gönlünce coşacağı bir yer haline getireceğiz. Basının, bilimin, sosyal medyanın, kültür ve sanatın üstündeki baskıları yok edeceğiz. Sadece sen değil, senden sonraki çocuklar da bu ülkede rahat rahat nefes alıp verebilsinler, ...hayvanlarını sevebilsinler, ormanlarında gezebilsinler diye var gücümüzle çalışacak... ...vahşice giriştikleri çevre katliamlarına, iklim krizini bile kâre çevirenlere... ...hayvanlara yönelik her türlü kötü muameleye karşı duracağız. Özellikle söz veriyorum sana, bu ülkede kadın erkek eşitliğini mutlaka kuracağız. Kadın düşmanlığına, kadın cinayetlerine, şiddetin her türlüsüne... ...kadınların ikinci sınıf insan muamelesi görmesine karşı savaşacağız... İstanbul Sözleşmesi'ne derhal geri dönecek, dönmemek için kırk takla atacak olanların karşısına duvar olup dikileceğiz. Her mahalleye ücretsiz ve nitelikli kreşler açacak, ev içi bakım yükünü olması gereken yere devletin üstüne alacağız. Kadın olmayı, LGBT'yi artı olmayı hakaret sanan ata erkeği başlarına yıkacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini mutlaka sağlayacağız. Etnik, dinsel, mezhepsel, cinsiyet temelli hiçbir ayrımcılığa ve engellileri yok sayan sağlamcı anlayışa geçit vermeyeceğiz. Bu topraklarda yaşayan insanların arasına nefret tohumları ekilmesine de, baskı ve savaş politikalarına da, kimden gelirse gelsin şiddet eylemlerine de karşı duracağız. Bizi bölüp yönetmelerine müsaade etmeyecek, kim ne derse desin halkların kardeşliğini savunacağız. İçeride sıkıştıkça dışarıda tüm dünyayla kavga etmeyi marifet bilenleri durduracak, Yurtta barışı dünyada barışı sağlayacağız ve bil ki tüm bunları yapabilmek için ilk iş olarak çocukluğunu çaldığı yetmiyormuş gibi geleceğini çalmak için de utanmadan çırpınan saray rejiminden de Recep Tayyip Erdoğan'dan da 14 Mayıs'ta kesin olarak kurtulacağız. Unutma ve sakın korkma halkın egemenliğini bir kez saraylardan söküp aldık yine başaracağız yapamazsın beceremezsin hele hele istesen de değiştiremezsin diyenlere sakın inanma. Bil ki değiştirebilirsin, bil ki değiştirebiliriz, bil ki değiştireceğiz. Önce geleceğini çalanlardan kurtulacak, sonra çaldıklarının hesabını tek tek soracak, sonra da hep birlikte pırıl pırıl bir hayat kuracağız. Bu ülke çok daha iyi bir yaşam hak ediyor dostlar. O yaşamın anahtarı 14 Mayıs'ta mühür olup elinizde duracak. Kötülüğü değil, iyiliği tercih edin. Size söylenen yalanları değil, İçinizdeki sesi dinleyin. Türkiye İşçi Partisi seçimlere emek ve özgürlük ittifakı çatısı altında girdiği için hiçbir baraj sorunu yaşamıyor. Vereceğiniz her 70 bin ila 100 bin oy mecliste bir milletvekiline dönüşüp halk düşmanlarının karşısına dikiliyor. Oyunuzu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na, meclis seçiminde ise mutlaka halkın gerçek sesine Türkiye İşçi Partisi'ne verin. Çünkü Türkiye İşçi Partisi senin, meclis senin. Hmm. Çok değerli vatandaşlarımız, bu ülkenin güzel insanları. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 14 Mayıs Pazar günü hep birlikte sandıklara gideceğiz. Biz Memleket Partisi olarak bu seçim döneminde hem Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce ve 81 ildeki milletvekili adaylarımız ile karşınızdayız. Oylarınıza talibiz. Bildiğiniz üzere bizler matematik hesaplamaları yaparak hiçbir menfaat ittifakının parçası olmadık. İlkelerimize bağlı kalarak tek başımıza dimdik seçime girme kararı aldık. Memleket Partisi ne Cumhur ne Millet, tek yol memleket diyerek yola çıktı ve Türkiye'ye üçüncü bir seçeneği. Atatürk'ün yolunu sundu. Türk vatandaşlarının Cumhur ve Millet İttifakı seçenekleri arasında sıkıştırılmasına izin vermedi. Bugün her iki ittifak da Türkiye'nin yaralarına merhem olmaktan çok uzaktır. Biz partimizle ve Cumhurbaşkanı adayımızla Türkiye'nin sorunlarını iyi analiz ediyor ve projelerimizle Türkiye'yi aydınlık yarınlara ulaştıracağımızın sözünü veriyoruz. Çünkü bizim ilkelerimiz net. Mustafa Kemal Atatürk'ün muhasır medeniyet hedefiyle yol alıyoruz. Terörün her türlüsünü reddediyoruz. Dil, din, ırk, mezhep başlarsanız olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz. Doğaya ve çevreye rağmen değil, tüm olanlarda doğayı ve çevreyi merkeze koyarak hareket ediyoruz. Siyasetten rant elde etmeye dur diyoruz. Kadına şiddete ve çocuk istismarına tavizsiz olarak duruşumuzu belirliyoruz. Ana vatan, yavru vatan, mavi vatan ve gök vatan bir bütündür. Parçalanamaz kararıyla hareket ediyoruz. Ülkesine bağlı milli egemenliği esas alan toplumun değerleriyle barışık kadrolarımızla halkın iktidarını kurmak ve halka hizmet etmek için gün sayıyoruz. Çünkü görüyoruz 21 yıldır iktidarda bulunanlar ülkenin hiçbir temel sorununu çözememiş, içi boş vaatlerle bir seçim daha kazanma peşindedir. Muhalefette doğru muhalefet edememekte ve yaptıklarıyla iktidarın ekmeğine yağ sürmektedir. Milletimiz ülkeyi bu duruma getiren iktidardan kurtulmak için Asla tasvip etmeyeceği marjinal grupları, Cumhuriyet ile Atatürk ile sorunu olan insanları iktidara taşımak zorunda değildir. İşte biz tam da bu yüzden yeni bir yol açıyoruz ve diyoruz ki güçlü kadromuzla ve projelerimizle Türkiye'nin yaralarına merhem olacağız. Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturacağız. Bunu 3A projesiyle yapacağız. Akıl, adalet ve ahlak diyeceğiz. Ve bu üç değeri her alanda önceleyerek Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bunun için yargıda. Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere devlet kurumlarının tarafsız, çağdaş ve demokratik denetim yapma etkisini kullanabilmesi için gerekli düzenleme ve reformlar derhal yapılacaktır. Hakim ve savcıların talimatla hareket etmelerine son verilecek, hakim güvencisi mutlaka sağlanacaktır. Bağımsız, etkin ve gecikmeyen bir yargı düzeni kurulacaktır. Hakim ve savcılar kurulu yeniden yapılandırılacak. Adalet Bakan ve Bakan Yardımcısı bu kurula yer almayacaktır. Yasama, yürütme ve yargı ertleri arasındaki kuvvetler ayrılığı pekiştirilecektir. Demokrasiyi bütün kurum ve kurullarıyla kesintisiz biçimde işletmek vazgeçilmez hedefimizdir. Bizim için temel hak ve özgürlükler, kanun önünde eşitlik, çoğulculuk ve özgür basın anlayışı esastır. Medya özgürleştirilecektir. Tüm terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele edilecektir. Devlet yönetiminde kamu yöneticilerinin hukuka, bilime, kamu yararına uygun ...ve tarafsız biçimde görev yapmaları esas olacaktır. Kamu personelinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat, ehliyet ve kariyer ana ilkemiz olacak... ...kayırmacılığa son verilecektir. Kamu düzeninde devlet ve yurttaş arasındaki ilişkiler karşılıklı güven esasına dayandırılacaktır. Ekonomide zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan politikalara son verilecektir. Tüketim, israf, borçlanma sarmalına dayalı ve iflaslar doğrulan ekonomik model terk edilecektir. Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecek yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir. Ekonomiyi düzenleyen temel kurulların özelliği yeniden tesis edilecektir. Merkez Bankası para politikasını bağımsız şekilde uygulayacaktır. Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır. Beş yıl içerisinde en az beş yerli markayı dünya markası hane dönüştürmeyi hedefleyen ARGE ve teşvik politikaları uygulanacaktır. Üretime dayalı ve küresel ölçekte rekabet edebilir ekonomik model sayesinde işsizlik oranları beş yıl içerisinde yüzde beşe düşürülecektir. Ekonomik vizyonumuz tasarım ve katma değeri yüksek üretim odaklı olacaktır. Girişimcilik merkezleri oluşturulacak. Bilişim ve gelecek teknolojileri öncelikli yatırım alanları olacaktır. Enerji politikalarında ithal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilecektir. Özellikle demir yolu taşımacılığı modern yöntemlerle Türkiye geneline geliştirilecektir. Dış politikada barış ve güvenlik temel ilkelerimiz olacaktır. Ülkemizdeki sığınmacı sorunu acil çözülecek ve sığınmacıların en hızlı, güvenli ve insan onuruna yakışan bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanacaktır. Kıbrıs'ta adil ve iki taraflı hızlı bir çözüme ulaşmak en önemli hedeflerimizden olacaktır. Işleyen demokrasi ve çağdaş yaşam koşullarıyla Türkiye yeniden İslam ülkelerine örnek olacaktır. Diplomasi geleneği, devlet geleneğine yakışır şekilde yeniden tesis edilecektir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki sorunlarına çözüm geliştirmeye yönelik etkin Politikalar izlenecektir. Eğitim, akıl, bilim ve çağdaş standartlarına dayalı ve öğrenci odaklı olarak yapılandırılacak. Tüm memlekette eğitimde fırsat eşitliği sağlanacaktır. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin yurt sorunlarını çözecek ve öğrencilerin iki kişilik odalarda kalmaları sağlanacaktır. Yüksek öğrenim gören öğrencilerimize asgari ücretin yarısı kadar burs verilecek ve burslar mezuniyetten sonra iş buluncaya kadar iki yıl süreyle ödenmeye devam edilecektir. Her sene 10.000 bin üniversite mezunu dünya değişik ülkelerine en iyi okullarına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderilecektir. Bu gençlerimizin yurda döndüklerinde ülkemizin üniversitelerinde, sanayisinde, kültür ve sanat hayatında etkin rol oynamaları sağlanacaktır. Okullar için zorunlu bağış alınması engellenecektir. Hiçbir sınavdan giriş ücreti alınmayacaktır. Engelli çocuklarımız için özel eğitim programları geliştirilecek. Devlet bu evlatlarımızın hayat boyu güvencesi olacaktır. Başta ekonomik hakları olmak üzere öğretmenliğin statüsünü güçlendireceğiz. Öğretmenlere her 24 Kasım'da bir maaş ek ödeme yapılacaktır. Öğretmenlik istihdamında kadrolu çalışma esas alınacak ve öğretmenlere çalışma güvencesi sağlanacaktır. Öğretmen alımında mülakat sistemi kaldırılacaktır. Sağlık alanında kaliteli ve herkesin erişebileceği sağlık sistemini oluşturmak temel önceliğimizdir. 18 yaşına kadar herkes sahip olduğu nüfus cüzdanından başka hiçbir belgeye ve işleme ihtiyaç duymaksızın bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır. Hastanelerimizin güvenliği devletin kolluk kuvvetleriyle sağlanıp sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar engellenecektir. Doktorların ülkeyi terk etmemesi için her türlü koşul oluşturulacaktır. Yine çevre ve şehircilik en çok önem verdiğimiz alanlardan biri olacaktır. Depremlere hazırlanmayı en öncelikli işimiz olarak görüyoruz. Bunun için deprem riski çok yüksek olan şehirlerimizden tersine göçü başlatacak politikalar acilen devreye alınacaktır. Afet öncesi riskin en aza indirilmesi yönelik tedbirleriyle afet anında yapılması gerekenleri ve afet sonrasını planlayan bir afet yönetim sistemi oluşturulacaktır. Can güvenliği temel alan politikalarla deprem dirençli binalar inşa edilecek ve deprem dirençli yerleşim yerleri oluşturulacaktır. Çevrenin kirlenmesine asla izin verilmeyecek, kirletene bedeli mutlaka ödetilecektir. Doğal yaşamın korunması ve hayvan haklarının gözetilmesi konusundaki uygulamalarımız ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Çiftçinin piyasa koşulları altında ezilmesine izin verilmeyecek. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta ithalatçı olmaktan çıkarıp kendi kendine yeter ve ihracat yapar hale getirilecektir. Başta mazot ve gübre olmak üzere tarımda girdi fiyatları makul düzeyde tutulacaktır. Üretici destekleri tohum ekilmeden açıklanacaktır. Tarım Kanununun 21. maddesindeki tarım destekleri iki katına çıkarılacaktır. Su kanunu çıkarılacaktır. Meraların köyün ortak mülkü olarak kalması sağlanacaktır. Yıllardır bir türlü bitirilemeyen GAP, tamamlanacaktır. Çalışma hayatında çalışanların örgütlenmesinin ve hak arayışlarının önündeki engeller kaldırılacaktır. Herkese iş ana hedefimizdir. Çağ uygun yeni istihdam alanlarının yaratılması teşvik edilecek, kayıt dışı çalışma engellenecektir. Kadrolu çalışma temel ilkemiz olacaktır. Asgari ücret satın alma gücü düştükçe aylık olarak arttırılacaktır. Aile sigortası uygulaması hayata geçirilecektir. Staj ve çıraklık mağdurlarının uğradığı haksızlıklar ivedilikle giderilecektir. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulanacaktır. Kadınların özellikle siyasal yaşama katılmalarının ve yönetimde üst makamlara yükselmelerin önü açılacak, istihdama katılım oranları arttırılacaktır. Kadına ve çocuklara yönelik şiddetle etkin biçimde mücadele edecektir. Bu ülkenin güzel insanları. Türkiye yeniden inşa ederken Cumhuriyetin geleceği için ortak bir mücadele vermek isteyen herkesle birlikte yürüyeceğiz. Birbirlerini düşmanlaştırılan insanlarımızı barıştırıp kardeşlik, barış ve huzur gibi yol gösterici değerleri baş tacı edeceğiz. Siyasette hakka, hukuka ve milletin tümüne saygılı bir üslup yerleştirerek siyasetin dilini değiştireceğiz. 2023'te Cumhuriyetimizin hak ettiği 100. yıl sevincini bütün yurttaşlarımızla birlikte mutlulukla ve coşkuyla kutlayacağız. Biz Memleket Partisi olarak bu ülkedeki umutları yeşerteceğiz ve sizlerin de desteğiyle geleceğimizi geri alacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle. Halkın Kurtuluş Partisi adına Genel Başkan Nurullah Efe konuşma yapacak. Saygıdeğer halkımız bu seçimler aslında en sağından en soluna kadar en Amerikan devşirmesi, Amerikan hizmetkarı ve Amerikan kuklaların, kuklalarından oluşan emperyalizm cephesiyle bizim aramızda, yani anti-emperyalizm cephesi arasında olacaktır. Demek ki Türkiye'de iki cephe çarpışmaktadır. Bir, emperyalizm cephesi. Bunların alayı Bob, Yeniseviz çerçevesinde ABD'nin ajan örgütleri ve Pentagon'u Washington'u tarafından oynatılmaktadır. Bu hainler topluluğu Türkiye'yi el birliğiyle her gün santim santim ilerleterek BOP cehennemine doğru sürüklemektedir. BOP, 22 İslam ülkesinin sınırlarının savaşla yeniden çizilmesini öngörmektedir. Türkiye'de BOP paritasında üç parçaya bölünmüş durumdadır. Peki kimlerdir bu yerde hainler? AKP'sinden MHP'sine, CHP'sinden İP'ine, Deviz Sonundan Canına, HDP'sine, YDP'sine, TIP'ine, Varıncaya kadar bu cephede yer almaktadır hepsi. Belki denilecektir ki İyi de o zaman aralarındaki Ayrılıklar ne İktidar muhalefet diye ayrılık Birbirleriyle atışmaları Çatışmaları nedir <gülüyor> Suç biliminde Tantanacılık Tantanacılık adı verilen Bir gasp Soygun ve aldatma yöntemi vardır TDK Şöyle der Bu kavram hakkında Kavga ediyormuş gibi davranarak Dikkat dağıtıp Hırsızlık yapma yöntemi. İşte meclisteki en kallavi savcılarından, en kallavi soycularına varıncaya dek bunların da aralarında yaptığı tüm bağırış çağrışlar, tamamı kuru gürültü ve laf ebediğinden olan meydan okumalar, suçlamalar, tehditler, sokak çakalları arasında oynanan bu oyunun siyasi plana, yani meclise taşınmış halidir. Amerika haydudu bu ihanet bir ihanet tiyatrosu oynatmaktadır bunlara. Mecliste, ekranlarda, kürsülerde, meydanlarda her biri devşiricileri, efendileri, sahipleri olan o emperyalist çakalın yazmış olduğu ihanet senaryosunda Kendisine verilen rolü oynamaktadır. SİA'nın Avrupa ve Asya sorumlusu Nelson Lettski ne demişti? Biz Türkiye'de meclisin her yerindeyiz. İşte en kahredici, en işler acısı gerçekliğimiz budur. Senin yakın bildiklerin, dost bildiklerin aslında en lağılı düşmanlarındır. Bunlar dost yüzü, dost gülücüklü oynarlar. Karşılaştığında elini sıkıp hatırını sorarlar. Fakat aslında bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, yetmemize göz koyanlardır. Bunlar vatanımızı elimizden almak isteyenlerdir. Tanı bunları. Bir tek şey istiyoruz halkımızdan. Anlaşılmak. Bizi anlamazsan bunların bin bir oyunuyla, bin bir yalanıyla nasıl başa çıkabilirsin? Yukarıda saydığımız emperyalizm cephesi bileşenleri ne yapmıştır geçen otuz Mart'ta? Kahraman gerilla KK Var adın deyişiyle insan soyunun baş düşmanı olan ABD yüklisinin saldırgan... İşgalci savaş örgütü NATO'su yönünde hizaya girip diz çökmüştür. NATO'nun Finlandiya'yı da içine alarak genişlemesine yönelik meclisteki oylamada bir teki bile retoyu verememiştir. İşte bu iğrenç ve namussuzca olay bu havanenin tamamının aynı soydan, aynı boydan, aynı toptan kesme olduğunu aynı şamurdan yorulma olduğunu ve aynı yolun yolcusu olduğunu bir kez daha herkesin göreceği, anlayacağı şekilde ortaya koymuştur. Bunlar NATO'cudurlar. NATO'nun ve sahibi Amerika çakalının müttefiki, ABD haydut devletlerinin Irak'ı işgalini ve ülkenin parçalanmasını desteklemişlerdir. Libya'ya saldırısını, işgalini, ülkenin parçalanmasını, şehit Muammer Gattafi'nin linç, linç ettirilmesini desteklemişlerdir. Suriye saldırısını, işgalini, ülkenin üçe bölünerek parçalanmasını desteklemişlerdir. Özetçe 1990'dan bu yana ABD haydutu ve kuklalarının Doğu'da 1 milyondan fazla Müslümanın kanını dökmesini, canını almasını desteklemişlerdir. Amerika'nın bunu desteklemişlerdir. Bu emperyalist şerjefesinin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtarak aralarında savaş çıkartılmasını desteklemişlerdir. Bu savaşta da şu ana kadar 200 bini aşkın insan hayatını kaybetmiştir her iki taraftan. Gözetçe arkadaşlar, bu satılmışlar grubu, emperyalist, ABD haydudu ve müttefiki, Avrupa Birliği emperyalist devletleri ne yapmışsa onun yanında ve onun destekçisi, onun kuklası olmuşlardır. İki, anti-emperyalizm cephesi. Yerli yabancı emperyalistler cephesine karşı kim var demiştik Türkiye'de? Biz varız. Biz gerçek devrimciler var. Sadece biz varız. Halkın Kurtuluş Partisi var. Halkımızı, vatanımızı düşünen ve savunan sadece biz varız. Yapayalnızız. Bir başımızayız. Ne diyordu denizler, mahirler savunmalarında? Bizim düşmanımız... ABD emperyalistleri ve yerli işbirlikçileridir. Ve biz de arkadaşlar 1967'den bu yana emperyalist yerli yabancı düşmanlar cephesini hiç gözümüzü ayırmadan izledik, gözledik ve ona karşı bütün imkan ve gücümüzle mücadele ettik, savaştık. Bugün de aynı şekilde savaşmaya devam ediyoruz. Çok netçe biliyoruz ve inanıyoruz ki Türkiye'de namuslu ve gerçek devrimciliğin, yurtseverliğin, halkseverliğin birinci şartı bu düşman cepheyi aynen bizim gibi görmek, kavramak ve ona karşı verilen savaşta mevzi almaktır. İşte bu sebepten dolayı da arkadaşlar 14 Mayıs'taki seçim bizimle yani anti emperyalist halk kurtuluş savaşçıları cephesiyle emperyalizm onun NATO'su ve Türkiye'deki uşakları, piyonları ve kuklalarının oluşturduğu satılmışlar cephesi arasındaki bir seçim olacaktır. Zafere ulaşıncaya kadar bu insanlık düşmanı ABD hayduduyla ve onun yerli işbirlikçileriyle savaşımız sürecektir. Ve en sonunda biz kazanacağız yine. Birinci Kuvay Milli Edev olduğu gibi ondan sonra da ülkemiz tam bağımsızlığa kavuşacak. Halkımızın mutluluğunun ve ülkemizin gelişip güçlenmesinin önündeki bütün engeller, barikatlar yok olacak. Böylece de ülkemiz özgürleşecek. Kendisini kendi yönetir hale gelecektir. Halkız! Haklıyız! Yeneceğiz!